Herkese merhabalar değerli arkadaşlar ben Volkan Çelik. Son günlerde sürekli tanık olduğum TV ekranlarında sürekli kanıtlar yakaladığım ve realde etrafımızda olduklarını savunduğum konu olan Reptilianlar serisine devam ediyoruz. 2. Sezon 6. Videodayız. Her sezon ve her video birbiriyle alakalı ama farklı konuları ele alıyor. Eğer reptilianlar konusuna henüz yeni denk geldiyseniz veya bu konuyu derinlemesini araştırıyorsanız özellikle 7 bölümden oluşan birinci sezon reptilian serimizle başlamanızı sizlere öneriyorum. Gelelim bugüne. Son günlerde bildiğiniz gibi çok enteresan olaylar yaşıyoruz. Satanizm temelli kabal literatür üzerinde kurgulanan ve çoğunlukla kötü ruhanilerden destek alan kişiler tarafından ki bizler buna elitler diyoruz biliyorsunuz sürekli negatif boyutu çok yüksek olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Ki UNICEF bir video yayınlamıştı yıllar öncesinde. Görüntüleri bizlere nasıl yedirdiler hala anlamak mümkün değil ve hala tek açıklama yok. Burada konu farklılıklar mı yoksa yeni türler aramızda buna bir hazırlık mı? Hiç düşündünüz mü neden hep kötü olaylar oluyor, neden hep negatifle karşılaşıyoruz? Aslında cevap çok basit. Mevzunun en başından beri sizlere aktarıyorum. Bu varlıklar negatif enerjiyle besleniyor, hayatta kalabiliyor ve belki de boyutlar arası kolaylıkla geçişi sağlayabiliyor ve insanları ele geçirebiliyorlar. Diğer taraftan biz insanların olaylar karşısında ürettiği negatif enerji dünyadaki her şeyi etkiliyor. En başta kendimizi, çevremizi, maddeleri, insanları. Aslında salgından çok daha tehlikeli olan şey negatif enerjimiz ve genel manada bu onların işine yarıyor ve sürekli neden hep mutsuz olduğumuzun da derin bir kanıtı olmuş oluyor. Maalesef sevdiğiniz veya sevmediğiniz bildiğiniz veya bilmediğiniz birçok kişi bu tabakaya, bu locaya hizmet ediyor, bunu bilerek yapıyor ve bazıları da şan şöhret için mecbur bırakılıyor. Yapmadıkları takdirde başlarına ilginç ilginç kazalar gelebiliyor, bir yerlerden düşebiliyor, kaza yapabiliyor, konser biletleri satmayabiliyor veya bağlı olduğu sektör yönetimi tarafından dışlanabiliyor. Pek tabii yönetimleri bile bu çarkın bir parçası ve sonunda mecbur bırakılıyor. Batıl inanca yani dünya aurasını bozan inanışlara yöneldikçe insanların maalesef ki bu aşırı bozulmaları bitmeyecek. İnsanlar bozulacak. Hastalık gibi kendi iç kötülüklerini yaymaya çalışacaklar. Şu görüntüleri izleyin arkadaşlar. Peki neden ele geçiriliyoruz? İnancımız buna engel olmuyor mu? Neden bizden üstün varlıkların oyuncağı oluyoruz? Gerçekte cevap çok çok basit. Görünüşte inançlı olduğunuzu düşünebilirsiniz ama kendinizi sorguladığınızda birçok batıl inancın üzerinde kendinizin çok mutluymuş gibi olduğunuzu görürsünüz. Çok basit. Birkaç örnek. Bunun en bariz örneklerinden biri, Tek göz furyasının Kabala felsefesinin tılsımlı, kırmızı bilekliği furyasının patlamış olması gibi. Özellikle ünlülerin sayfalarına göz atın göreceksiniz. Sanki kırmızı bileklikle Ra'nın gözü olan fotoğraf atmak zorundaymışlar gibi, sürekli birilerine bir şeyler göstermeleri gerekiyormuş gibi paylaşımlar gerçek anlamda uçmuş durumda. Hele ki müzik klipleri. Özellikle 2020 itibariyle satanik sahneler klipten, şarkıdan çok daha öne geçmiş ve bir nevi sanatçıyı ifşa etmiş durumda. Peki neden? Klip sektörü kimler tarafından yönetiliyor? İnsanlara neden bu etkiler veriliyor? Hayatımızda gerçekleşen bu pozitif ve negatif enerjilerin kendi arasındaki savaşı negatif tarafının kazanmak üzere olduğu görülüyor maalesef. Bizler yapmış olduğumuz hatalar üzerinde ısrar ettikçe, insanlara iftira atmaya devam ettikçe, yalan, haset, inkar ve aşırı kıskançlıkta ısrar ettikçe ve bambaşka materyallerden medet umdukça emin olunuz ki şeytan dostumuz olacak. Ruhanilerin etkilerinden, frekansla bizlere farklı görünenlerin etkilerinden asla korunamayacağız. Yine de unutmayın ki en iyi plan yapıcının kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz ki bunu da son zamanlarda bu salgın illetini başımızda saranların bizzat kendi ülkelerinin nasıl etkilendiğini her açıdan çökmenin eşiğinde olduklarını görüyorsunuz. Bu demek oluyor ki kendi kazdıkları kuyuya kendileri düştüler ve bu hep böyle olacak. Fakat bizler kişisel olarak dünyadaki bu negatif değişimin bir parçası olursak, hiçbir şey yapmadan durursak, bu locaya hizmet edersek etki kapılarımız hep açık kalacak. Bunu unutmayın. Amerika ve dünyanın birçok ülkesinde tabi Türkiye'de dahil insanların ruhsal ve fiziki değişimleri birkaç yıldır resmen kameraların önünde başlamış durumda. Daha önce birkaç video yayınlamıştım, mutlaka izleyin. Konuyla ilgili sahte görüntüler olsa da gerçek görüntülerin sayısı hem oldukça fazla hem de yeterli düzeyde. Size söylemiştim insanları takip edin. Farkettirmeden hareketlerini inceleyin kendilerini ele vereceklerdir. Ki bu sözümü dinleyip instagram üzerinden yazan, kanıt gönderen birçok takipçimiz söz konusu. Yola devam arkadaşlar, hem de hiç durmadan yola devam. İnsanlar inkar etse de, inanmamazlıktan gelse de, bu illete maruz kalanlar elbet o beklenen an geldiğinde kendi kendilerini ele vereceklerdir. Onlar aramızda ki ülkemizde son dönemde kameralar önünde neler olduğunu sizler de biliyorsunuz. Onlar aramızda ve oturdukları yerde kendilerince ele geçirilmiş ve çamurlarına saplanmış olarak beklemektedirler. Gelin şu görüntüleri birlikte izleyelim. Amerika'da etkin ve oldukça reyting bakımından yüksek izleyici kitlesine sahip olan Doktor Drew'un programına bir göz atalım. Geçtiğimiz aylarda görmüştüm ve bir şekilde hazırlayıp sizlere sunma fırsatı bulamadım arkadaşlar. Kısmet bugüneymiş sanırım. Bu programda genel olarak farklı bir teknik uyguladım ve sizler de bu tekniği uygulayarak birçok veriye ulaşabileceksiniz. Bu görüntüleri çok iyi izleyin. Bu programda genel olarak farklı kimliklere sahip olan kişiler katılıyor konuk olarak, gay, lezbiyen veya bambaşka durumlardaki olan kişiler. Fakat şunun farkına vardım ki bu kişiler ciddi anlamda bambaşka kişiler. Sunucu olan Dr. Drew bile farklı özelliklere ve görünüşe sahip hatta videonun ilerleyen bölümlerinde sizler de göreceksiniz. Seyircileri de göstereceğim hayretler içinde kalacaksınız. Bu videodaki amacımız kimseyi yadırgamak, yargılamak, yatsımak değil. Aksine gözümüzün önünde resmen transforme edilmiş veya bambaşka bir telefrekans yöntemiyle ile farklı görünen insanların var olduğunu göstermek. Görüntülerden sonra zaten göreceksiniz elde etmiş olduğumuz veriler, ipuçları ve bir nevi görsel kanıtlar, şekil değiştirmiş reptilyanlarla veya reptilyan ırkı tarafından ele geçirilmiş kişilerin tam da karşımızda olduklarını ve çok daha önce söylediğim gibi bizzat çevremizde olduklarını göreceksiniz. Biraz ilerleyelim. Çok fazla detayları incelemeyeceğiz. Sadece TV'nin yani görselin keskinlik ve renk ayarlarında biraz değişiklik yapacağız. Ve şu an oluşturdukları yani yaydıkları telekinetik frekanslar bozulacak. Bakın, şöyle. Doktor Drew'un kulakları ilk dikkatimi çeken nokta oluyor. Sanki kulağının üst yuvarlağında bir delik varmış gibi. Yani bir gölge olacağını düşünerekten renkleri değiştirmeye devam ediyorum ama maalesef asıl ortadaki kulak deliği kırmızılaşıp üst yuvarlaktaki delik dediğimiz nokta daha da ortaya çıkıyor. Bakın bu açıdan da belli oluyor. Şimdi de farklı bir açıdan bir delik daha olduğunu görüyoruz. Çok ilginç. Bir seyirci, bakın holografik bir durumu var sanki. Çenesi çok çok ilginç ve kapalıyken dişleri görünüyor sanki. Evet, gelelim bir seyirciye daha. siyahı bir bayan. Yavaş yavaş hareket ettirelim. Bakın, bakın, ağzının içinde bir şey var sanki ama hafiften aralıyor ve işte bingo! Bu nedir? Bunun cevabı nedir sizce? Bakın anlık bir durum bu ve aslında ağzı neredeyse kapalı ve hafiften ağzının ucundan hava alıyor ki o şekilde çok çok enteresan ve birden bire dişler görünmeye başlıyor bakın sanki bir yılan ağzı gibi çok enteresan Farklı bir izleyiciye geçelim. Aslına bakarsanız benim favorim bu kişi, izleyin, kim yandan izler, yani gözleri en kenara getirip kim o şekilde izler veya kameraya bakar? Bu nedir? Nasıl bir garipliktir bu? Renk ayarlarını yoğunlaştırdıkça manipülasyonlarının bozulduğunu da görüyorsunuz. Devam edelim. Şimdi de kafası oldukça yuvarlak olan, ağzını sıkmış ve bir şekilde konsantre olmuş bir kişi ve oldukça da tedirgin görünüyor. Kulağından başlayalım. Takma gibi sanki ama değil. Üst kısım dümdüz. Bakın, değiştirelim biraz renk ayarlarını ve işte bingo, iki tane delik var. Kulak şekline bir bakın, hangi müzik kulakları bu şekilde arkadaşlar? Evet yanındaki kadına geçelim, belki de bunlar seçmece yerleştirilmiş bu ön tarafa bilemiyorum ama bu kadının ağzı normalde kapalı fakat kapalıysa dişleri nasıl görülebiliyor? Düşün. Renkleri biraz değiştirelim bakın göreceksiniz farklılıkları. Farklı bir kafatası ve yüz şekilleri var. Siyahi kadınsa tam anlamıyla enteresan. Yani normal değil. Bu görüntüler normal değil arkadaşlar. Evet, yorum sizin. Başka bir videoda daha görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Araştırmalarım çok daha hızlı bir şekilde devam edecek. Videolarınızı paylaşmanızı, abone olarak aramıza katılmanızı, kanala destek olmanızı sizlerden bekliyorum. Herkese teşekkürler.